De hastanın iyileşeceğini bilin derim. Başka bir soru uykuya dalmada sorun yaşıyorum. Geceleri ayıktığımda ise bir daha hiç yatamıyorum. Bu durum nereden kaynak, neden kaynaklanıyor olabilir? Evet. Uyku bozukluklarının önemli bir kısmı esasen başka bir psikiyatrik rahatsızlığın komplikasyonudur. Onun sonucudur. Kaygı bozuklukları, depresyon, psikoz, bipolar bozukluk, Bunlar e, en çok uyku bozukluklarına, uykunun bozulmasına neden olan hastalıklardır. Ve hatta tersinden uykumuz bozulduğunda yine bipolar bozukluk, kaygı bozuklukları, depresyon, psikoz yani akıl hastalığı gibi hastalıklar tetiklenirler. Dolayısıyla psikiyatride uyku çok kritik bir öneme sahiptir. Nasıl ki ateş, e, enfeksiyon hastalıklarında ateş çok önemlidir. Yani biz e, küçük bir çocuğun enfeksiyon geçirdiğini veya hayvanın, Verdiğimiz bir, bakım verdiğimiz bir hayvanın enfeksiyon geçirdiğini artmış ateşinden anlıyorsak bir psikiyatrik hastalığında bozulmuş uykusu ruh sağlığının kötüye gitmekte olduğunun en önemli ölçütlerinden birisi olabilir. Dolayısıyla uykuyu bozan arkada başka bir psikiyatrik hastalık olup olmadığı yine bir psikiyatrist tarafından ancak doğru olarak anlaşılabilir. Bunun üzerine çalışılması gerekir. Diğer taraftan primer uyku bozuklukları denen yani başka nedenlere bağlı olmaksızın kendi başına uykunun bozulmasıyla ortaya çıkan e, psikiyatrik rahatsızlıklar vardır. Yine onların da tedavisi psikiyatristler tarafından yapılır. Yani nörologlar, beyin cerrahları vesaire değil, göğüs hastalıkları uzmanları değil, bizzat psikiyatristler tarafından da primer uyku bozukluklarına müdahale edilir. Dolayısıyla uykunuz bozuksa bir psikiyatriste danışın. Uyku ile ilgili en az 8-10 çeşit psikiyatrik ilaç var. Bunlar üzerinden düzenlenebilir veya ilaçlara gerek olmayabilir. Uyku hijyeni denilen genel uykumuzu daha iyi uyumamızı sağlayan şartlar üzerinde bilgilendirme yapılabilir. Ve uykumuzu düzeltmek mümkün olabilir. Son olarak iyi uykunun çok kıymetli olduğunu ve 7-9 saat arasında her gün uyumamız gerektiği bilgisini de bu soruya cevap olarak vereyim.